Herkese selamun arkadaşlar. AYT matematik deneme önerileriyle karşınızdayım. Her zaman bu seride yaptığımız gibi yine nasıl ilerleyeceğimizden bahsedelim öncelikle. İlk olarak kolaydan zor seviyeye doğru ilerleyeceğiz. İkinci olarak soru tiplerine değineceğiz. Üçüncü olarak kaç net yapmanız gerekiyor, hangi net aralıkta olmanız gerekiyor onlara değineceğiz. Dördüncü olarak da deneme hakkındaki yorumlarımızdan bahsedeceğiz. İlk olarak son yayınları 10 det IET matematik denemesiyle başlayalım. Seviyesi sizin de anlayacağınız gibi ilk söylediğim için kolay seviyede. Soru tipleri başlangıç seviye arkadaşlar için gayet uygun. İçerisinde yeni sorular da mevcut. Yorumdan önce net aralığından bahsedeyim. 0-10 net arasında yapan arkadaşlarımız yani yeni aYT'ye başlayacak olan arkadaşlarımız bu yayında başlayabilirler. Son olarak yorumumuza değinelim. Başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımız bu yayında denemeye başlasınlar. Rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani gönlünüz ferah tutabilirsiniz çöderken. Hiç bir AYT matematik denemesi çözmediniz. İlk defa çözecekseniz sonuçta başlayabilirsiniz. İkinci denememiz olan okyanus yayınlarına geçelim. Onun da seviyesi kolay. Temel ve geliştirici sorular mevcut içerisinde. Yine bunun da seviye aralığı işte 0 ile 10 arası veya 5-10 net arası civarında yapanlar çözebilirler bunu. Yorum olarak da. Başlangıç seviyeler olan arkadaşlarımız gelişmek için bu deneme setinin tamamını bitirdikten sonra ciddi bir şekilde geliştiklerini hissedecekler. Onlar kendileri de görecekler. Daha öncesinden hiç yapamadıkları soruları bir nebze de olsa artık biraz yapmaya başladıklarını görecekler. Gelişim açısından güzel bir yayındır. Okyanus yayınlarını kullanabilirsiniz. 3. olarak Karekök yayınlarına geçelim. Karekök yayınlarının seviyesi kolay ve ortadır. Temel ve geliştirici soruları mevcut içerisinde. Net olarak 10, 15 veya 5, 15 net arasında yapanlar bu yayına başlayabilirler. Ya sonuçtan sonra ya da okyanus yayınlarından sonra bu denemeye geçebilirsiniz. Bu yayına geçebilirsiniz. Faydası olacaktır. Son olarak yorumumuzdan bahsedelim. Başlangıç ve orta seviyede olan arkadaşlarımız gelişmek için bu deneme setinin tamamını bitirdikten sonra bir üst seviye denemeye geçebilirler. Onları da biraz sonra önereceğiz zaten. Dördüncü olarak 3-4-5 yayınlarına bakalım. 3-4-5 yayınlarının seviyesi aşamalı bir şekilde gideriliyor. Kolay, orta ve zor şeklinde. O yüzden 4. sıraya koyma gereksiniminde bulundum 3 4 5 ayınlarını. Soruları temel düzeyden zor seviyeye doğru gidiyor. Gerçekten zor denemeleri gerçekten zor. Çözerken gerçekten zorlanacağınızı hissedersiniz. O zaman çözdüğünüzde de zaten fark edersiniz ne kadar zorlanacaksınız. Bunun ne taralı tam olarak belediyeleşeceksiniz hani 5 netle 25 30 netlere kadar şey yapabilirsiniz, çözebilirsiniz. Zor denemelerini 20 30 net yapıyorsanız çözebilirsiniz. Orta denemelerini 5 15 arasında işte Kolay seviyeyi 0-10 arasında çözebilirsiniz. Bu şekilde bir net aralığı belirleyebiliriz bunun için. Yorum olarak da sorulara gerçekten güzel. Geliştirici sistem var. Ve ayrıca sınava girecek bir kişinin bu yayını çözmesi çok önemli. Beşinci olarak hız ve renk yayınlarını öneririm. Sizlere hız ve renkin seviyesi de kolay, orta ve zor şeklinde ilerliyor. Yine aynı şekilde temel düzeyden zor düzeye doğru soruları mevcut içerisinde. Soru tipi olarak. Yorum olarak da soru kaliteleri gerçekten güzel. Geliştirici sistemli ve içerisinde kolay orta ve orta üst sorular ağırlıklı olarak bulunuyor. 15 civarlarında net yapanlar bu yayını çözebilirler. Yani 15 civarında işte 12, 13, 14, 15, 20 net civarlarında yapıyorsanız gelişmek için bu yayın çözebilirsiniz altıncı olarak endemik yayınları 12'li ayete matematik denemeleri seviyesi direkt orta soru tipleri orta ve sınav ayarında sizleri geliştirecek sorular içerisinde mevcut yorum olarak soruların birçoğu orta seviye tabi aralarında zor ve kolay sorular da mevcut 15 üzeri yapmaya başlayan arkadaşlar canı gönülden rahatlıkla bu yayını çözebilirsiniz hiç şüphesiz yedinci olarak yanıt yayınları 17 tane çözümlü ayete matematik denemesi bu çözümlerin kitap üstlerinde yapmışlar arkadaşlar. Video çözümü yok yalnız. Onu söyleyeyim baştan. Seviyesi orta ve üzeri. Soru tipleri orta ve üzeri. Zor sorular mevcut içerisinde. Uygun seviyeye gelmiş kendine güvenen ve derece sen kişiler için çözülebilir bir kaynak. Başlangıç seviyeleri bu yayına yaklaşma. Az geride dur, az ötede dursan. Yani 20-30 net arası yapanlar bu yayını çözebilir arkadaşlar. Veya 20-40 arası yapanlar bu yayını çözebilirler. 25 de yapabiliriz onu. Gerçekten orta, üstü ve zor. İkizinci olarak metin yayınlarını öneririm siz arkadaşlar. Metin yayınlarının seviyesi orta ve orta üzeri. Soru tipleri az sayıda temel ve çok sayıda orta ve üzeri ve özgün sorular mevcut. Kaç tane V kullanmışım ben de anlamadım. Yorum olarak da içerisindeki soruların %85'i zor ve bazı sorulardaki ufak detayları kaçırırsanız soruların çözümleri baya bir zorlanacaktır arkadaşlar sizin için. 25-40 net arası yapanlar. Metin yayınlarını çözebilirler. Dokuzuncu olarak acil yayınlarının reaksiyon denemelerini önerim sizlere. Seviyesi orta üstü ve zor. Zor ve sınav ayarında geliştirici soruları mevcut içerisinde. Yorum olarak acil yayınlarının kitabarı gerçekten çok güzel. Sorularını çok zor diyoruz genelde ama 20-30 net arası yapıyorsanız soruları dikkatlice okuyup düşündükten sonra, o küçük nüansları kaçırmadıktan sonra rahatlıkla çözebileceğinize inanıyorum ben. Çözersin ya ne olacak? Sonuç olarak o da bir yayın. Diğerleri gibi. Değişen bir şey yok. Onuncu olarak orijinal yayınları 15'li AYT matematik denemelerini öneririm sizlere. Seviyesi orta üstü ve zor. Soru tipleri zor ve sınav ayarında beyin açan sorular mevcut içerisinde. Yorum olarak da şöyle söyleyeyim. Daha öncesinde mutlaka başka bir AYT kitabı bitirdikten sonra bu denemeyi çözmeye başlayabilirsiniz. Net aralığı da şöyle. 25 ve üzeri net yapabilenler için uygundur demişiz. Aynen o şekilde. Biraz zor ya. gerçekten. 11. olarak 3D ayeti simülasyon denemelerini önerim sizlere. Seviyesi orta üstü ve zor. Soru tipleri zor ve sınav ayarında geliştirici özgün soruları mevcut içerisinde. Yorum olarak da başlangıç seviyesinden olan arkadaşlarımız bu yayına denemeye başlamasınlar kesinlikle. 20 üzeri yapmaya başlayan arkadaşlar çözebilirsiniz, zorlanabilirsiniz ama çözümlerini izlerseniz sizi geliştirecektir emin olun. 20-25 net civarındaysanız bu yayına başlayabilirsiniz. Zorlanırsanız çözümlerini mutlaka ama mutlaka izleyin, öğrenin. Size baya bir katkı sağlayacaktır. Geliştiğinizi hissedeceksiniz. 12. olarak bilgi sarmal yayınlarını önerim sizlere. Seviyesi orta üstü ve zor. Soru tipleri... Orta üstü ve sınav ayarında düşündürücü soruları mevcut. Yorum olarak da başlangıç seviyeleri için uygun olmayan bu denemeyi 20 ve üstüne yapan arkadaşlarımızı geliştireceğini düşünüyorum. Limit türev integral soruları gayet kaliteli ve içerisinde düşündürücü sorular da mevcut. Yani dt kısmına baya bir yüklenmişler burada. Yüklenmişlerden kastım güzel olarak yüklenmişler. Kaliteli sorular sormuşlar. Benim önereceğim yayınlar bu kadardı arkadaşlar. Sizin önerebileceğiniz yayınlar varsa veya bu yayınlar hakkında görüşleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına belirtin. Umarım içinizde yaramıştır. Ben İsmail Demir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.